bilmeyenler kuru duasını Rabbe naacınayız veya dua niyetiyle Paşa imamla birlikte tekbir getiriyoruz. Herkes içinden Subhaneceği tamamıyla okuyor ve celle senâ birlikte. İkinci bir tekbir alıyoruz imamla birlikte. Allah yavrumuza geldi. Evet. evet. evet. Allah için salata, Resulullah için salavata. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah için namaza, Resulullah için salavata. Allah! Helal edin. Helal, olsun. helal edin. Helal olsun. Rabbim onların da haklarını sizler helal etmesini nasip eylesin. Ruhu için el Fatiha.